Bu videoda 3/4 bölü 4 ile 4/5 bölü 5 kesirlerini görsel olarak karşılaştırmaya çalışacağız. Önce aynı tamdan 2 tane çizelim. Evet. Şimdi birincisinde şu anda işaretlemekte olduğum büyük dikdörtgen 1 tamdır. Evet, bu 1 tam. Altındaki şekilde yine 1 tam çünkü yukarıdakiyle aynı boyutta. Bunu da çiziyorum. Bu da 1 tam. Ama bu tamları farklı sayıda parçalara ayırdığımı fark ettiniz öyle değil mi? Üstteki tamı 4 eşit parçaya ayırdım. Çünkü birinci kesrin paydası 4. Birinci kesirde 4 tane birlerle ilgilendiğimiz için birinci tamı 4 eşit parçaya ayırdım. Alttaki tamı da 5 eşit parçaya ayırdım. Çünkü ikinci kesrin paydası da 5. Gördüğünüz gibi bu şekilde 5 tane birbirine eşit parça var. Şimdi 3 bölü 4'ün ne anlama geldiğini düşünmemiz lazım. Şu an boyadığım parça 3 bölü 4'teki 4'te 1 biri. Bu ikincisi 2 bölü 4 oldu. Bu da üçüncüsü, yani 3 bölü 4. Sıra 4 bölü 5 ya da 5'te 4'ü göstermekte. Bu birincisi 5'te 1, bununla 5'te 2 oluyor. Bununla 5'te 3 ve bu da 5'te 4. Aynı tamın değişik kesirlerinden bahsettiğimize dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikdörtgenlerin boyutları aynı, öyle değil mi? Kesirleri farklı tamlar kullanarak karşılaştıramazsınız. Çünkü o zaman ortak bir yönleri olmaz. Ne yaptığımızı bir kere daha tekrar edeyim. Aynı tamın değişik kesirlerini çubuk grafikler üzerinde gösterdik. Sonuç olarak da, 4 bölü 5'in, 3 bölü 4'ten daha fazla olduğunu görüyoruz. O zaman, 4 bölü 5, 3 bölü 4'ten büyüktür ya da, 3 bölü 4, 4 bölü 5'ten küçüktür diyebiliriz. Bu ilişkiyi her ne şekilde açıklamak isterseniz, kullanacağınız işaretin açık ucunun büyük sayıya doğru olduğundan emin olmalısınız. 4 bölü 5, 3 bölü 4'ten büyük olduğu için, İşaretin açık ucu 4 bölü 5'e bakıyor. Tekrar ediyorum. 3 bölü 4 küçüktür 4 bölü 5.